Herkese selamlar. Bugün çok sorulan, çok bilinen ama uygulaması çok az olan bir başvurudan bahsetmek istiyorum. Amerikan vatandaşlarının kardeşlerine yaptığı green card yani yeşil kart başvuruları. Bilindiği gibi Amerikan vatandaşı olan kişiler bazı aile yakınlarına green card başvurusu yapabiliyorlar. Bunların arasında eşler, çocuklar, kardeşler, anne baba var. Bugün üzerinde durmak istediğim konu Amerikan vatandaşlarının kardeşleri için yapacağı başvurular. Kısaca bahsetmek gerekirse, Amerikan vatandaşları kendi kardeşlerine green card başvurusu yapabiliyorlar. Bu kişilerin, yani kardeşlerin evli olup olmamasının bir önemi yok, yaşlarının bir önemi yok. İstedikleri yaşta olabilirler. Amerikan vatandaşları bu kişiler için green card başvurusu yapabilir. Peki bu süreç nasıl oluyor, nasıl işliyor? Biraz ondan bahsedelim. Amerikan vatandaşlarının kendi kardeşleri için yaptığı başvurular, preference categories dediğimiz kategorilere tabi. Yani her kategoride belli sayıda green card verildiği için her yıl Amerikan vatandaşlarının kardeşlerine yaptığı başvurularda belli bir kotaya tabi. Bu kota sayıları nedeniyle Amerikan vatandaşlarının kardeşlerine yapmış olduğu başvurular çok yavaş ilerliyor. Çünkü Amerikan vatandaşlarının kardeşlerine yaptığı başvurular en son kategoride değerlendiriliyor. Yani bir sene içinde en az Green Card numarası tahsis edilen kategori, Amerikan vatandaşlarının kardeşlerinin kategorisi. Mesela bugünlerde Amerikan vatandaşlarının kardeşlerine yaptığı Green Card başvurularının sonuçlanması 10 yıl ile 15 yıl arasında sürebiliyor. Videoyu tam da burasında bırakmak isteyen bir sürü insan olduğunu görür gibi, duyar gibiyim. 10 sene sürecekse, 15 sene sürecekse buna ne gerek var? Başka yollar bakalım dediğinizi duyar gibiyim. Tabii ki başka yollar da bakılabilir Green Card başvurusu için ama Amerikan vatandaşlarının kardeşlerine yaptığı başvuruda aynı zamanda geçerliliğini koruyor ve bugün Amerikan göçmenlerinin çok büyük bir kısmını oluşturan Çin vatandaşlarının, Latin Amerika ülkelerinin vatandaşlarının çoğunun Amerika'ya ailelerini getirme metodu olarak Amerikan vatandaşlarının kardeşlerine yapmış olduğu başvuru gösterilebilir. Şimdi kısaca başvuru prosedüründen bahsetmek gerekirse bu başvuru iki safhadan oluşuyor. Birinci safa, Amerikan vatandaşının kardeşine yapmış olduğu göçmen vize başvurusu. Bu başvuruda kardeşlik ilişkisi ispat ediliyor. Bu başvuru nispeten kısa sürüyor. Bazen 6 ay içinde, bazen 1 sene içinde, bazen 2 sene içinde bu başvuru sonuçlanabiliyor. Ama bu başvurunun hızlı sonuçlanmasının bir önemi yok. Çünkü önemli olan ikinci safanın sonuçlanması ve ikinci safanın neticesinde Green Card'ın alınması. İşte bu ikinci safa dediğimiz konu kişinin başvurusuyla ilgili kendisine sıra gelmesi meselesi. Yani o kategorideki numaraların ilerleyerek kendisine sıra gelmesinin beklenmesi. Peki bu nasıl tespit ediliyor? İlk safa başvurusunun içeriye verildiği tarih, kişinin başvurusunun içeriye verildiği tarih. Yani ilk başvuru tarihi esas alınıyor. Bu sizin priority date'iniz yani öncelik tarihiniz olmuş oluyor. Vize numaraları ne kadar hızlı ilerlerse sizin öncelik tarihinize o kadar hızlı sıra gelmiş oluyor. Bunu bir örnekle izah etmek gerekirse diyelim ki geçmişte bir kişi başvurusunu ilk başvurusunu kardeşi için Haziran 2010 tarihinde yapmış olsun. Bu kişinin İlk başvurusu kabul edildikten sonra ikinci safayı ilerletebilmek için, green card alabilmek için vize numaralarındaki sıranın Haziran 2010 tarihine ilerlemesini beklemesi gerekiyor. Bu vize numaraları nasıl ilerliyor? Dışişleri Bakanlığı'nın her ay yayınlamış olduğu vize bulletin yani vize bülteninde bu numaralar yayınlanıyor. Ve numaralar ilerledikçe kişilerin vize numaraları ilerlemiş oluyor ve kendilerine sıra geldiğinde konsolosluk onları mülakata çağırıyor. Çok sorulan sorulardan bir tanesi ilk başvurunun içeriye verilmiş olması. Yani benim bugün kardeşime yapmış olduğum başvuru ona bir seyahat izni verir mi, ona bir çalışma izni verir mi, onun Amerika'da kalmasını temin eder mi? Çok sorulan bir soru. Bunun cevabı maalesef hayır. safa başvuru, başvuru sahibine herhangi bir şekilde Amerika'da kalma veyahut da yaşama hakkı vermiyor. Peki bu kişiler zaten Amerika içindeyse ne yapmaları gerekiyor? Bir yandan kardeşlerinin kendilerine yapmış olduğu başvurunun sırasının ilerlemesini, kendilerine sıra gelmesini beklerken öte yandan Amerika'da başka bir statüde vakitlerini geçirebilirler, Amerika'da kalabilirler. Ama bunu sadece ve sadece Amerikan vatandaşı kardeşin kendilerine yapmış olduğu başvuruyla sağlayamazlar. Başka türlü bir statülerini devam ettirmeleri gerekir. Mesela öğrenci gibi, mesela H1 gibi, mesela E2 gibi bu esnada da Green Card başvurusunda sıranın kendilerine gelmesini beklemeleri gerekir. Peki, bu başvuru çok uzun sürüyor. Gerçekten bu başvuru yapmaya değer mi? dediğinizi, böyle bir soru sorduğunuzu duyar gibiyim. Duruma göre değişir. Bazen kişilerin green card alabilmeleri için başka metotlar karşılarına çıkıyor. Çekilişten almak gibi, evlilik üzerinden almak gibi, işleri üzerinden sponsorlukla almak gibi. Bu durumlarda kardeşin yaptığı green card başvurusunu beklemeye gerek kalmadan, belki de o metotlar üzerinden green card alınabilir. Ama bazen böyle bir imkan olmuyor kişi mesela hiç turist vizesi olmayabilir, Türkiye'de bekliyor olabilir. Bu durumlarda ne kadar erken davranılırsa o kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Bunu bir örnekle izah etmek gerekirse, mesela şöyle şeyleri çok yaşadım. Bir kişi arıyor, yeni Amerikan vatandaşı oldum, kardeşim için başvuru yapabilir miyim diyor. Ben de evet yapabilirsin diyorum, süreci anlatıyorum, ne kadar sürdüğünden bahsediyorum. O çok uzun sürüyormuş, o zaman biz başka metotlara bakalım diyoruz, telefonu kapatıyoruz. Üç sene sonra o kişi tekrar arıyor. Başka bir metot bulamadık. Amerikan vatandaşıyım, kardeşim için başvuru yapabilir miyim? Yapabilirsiniz, işte şu kadar sürüyor diyoruz. Bu sefer diyor ki keşke 3 sene önce başlatsaymışım, şimdi en azından 3 sene kazanmış olurduk. Bu çok karşılaştığımız bir konu. Özellikle Çinliler ve Latin Amerika ülkelerinin vatandaşları bunu çok iyi kullanıyorlar. Amerikan vatandaşı oldukları günün hemen ertesi günü kardeşleri için Green Card başvurusu yapıyorlar. Dolayısıyla bu Türk toplumunda çok az bilinen, çok az uygulanan bir konu olduğu için bu videoyla bu konuya dikkat çekmek istedim. Böyle bir imkan olduğundan bir kere daha bahsetmek istedim. Bu başvuruyu yaparken tabii ki sürenin çok uzun sürmesi nedeniyle çoğu zaman bu bir sanki dezavantajmış gibi görünüyor ve hemen sonuca gidilmek istendiği durumlarda özellikle pek tercih edilen bir metot olmuyor. Ama her halükarda bir A planınız, B planınız varsa bile Green Card için bunu yine bir... A planınız varsa B planı, B planınız varsa C planı olarak düşünebilirsiniz. Bir de şunu unutmamak lazım. Bu başvuru sadece Amerikan vatandaşının kardeşine değil, aynı zamanda o kişinin eşine ve çocuklarına, tabiri caizse Amerikan vatandaşının yeğenlerine yol açabilecek, ileride Amerika kapısını açabilecek bir başvuru olduğu için ayrıca çok önemli olduğunu düşünüyorum. Amerika içinde başka bir statüyle bulunan kişiler İkinci safha sıraları kendilerine geldiğinde Amerika içinde statü değişikliği başvurusuna giderek yani adjustment dediğimiz başvuruya giderek statülerini Green Card'a değiştirebilirler. Eğer kişi Amerika içinde değilse sonucu Türkiye'de bekliyorsa o zaman sıra kendisine geldiğinde NVC üzerinden konsolosluk kendisini mülakata davet ediyor ve mülakatı yaptıktan sonra Green Card sahibi olarak Amerika'ya giriş yapmış oluyor. Yine çok sorulan sorulardan bir tanesi peki Green Card sahiplerinin böyle bir hakkı var mı? Green Card sahibi olan bir kişi kardeşine herhangi bir başvuru yapabilir mi? Bu sorunun cevabı hayır. Bu hak sadece Amerikan vatandaşı olan kişilerin kardeşlerine verilen, tanınan bir hak. Çok gündeme gelen konulardan bir tanesi de Amerikan vatandaşı kardeşin kendi kardeşine başvuru yaptıktan sonra kendisi için Green Card başvurusu yapılan kişinin konsolosluktan Turist vizesi alıp alamayacağı sorusu bu çok gündeme geliyor. Çünkü bilindiği gibi turist vizesinde Türkiye ile olan bağlarınızı göstermeniz gerekiyor. Günün birinde Türkiye'ye döneceğinizi ispat etmeniz gerekiyor. Halbuki bir yandan kardeşinizin sizin için yapmış olduğu green card başvurusu var. Acaba bu sorun teşkil eder mi? Bu konu oldukça sık bir şekilde gündeme geliyor. Amerikan vatandaşı kardeşin sizin için bir green card başvurusu yapmış olması tek başına sizin turist vizesi almanızı engelleyen bir husus değil yani otomatik olarak alamazsınız diye bir şey yok Eğer Türkiye ile bağlarınız güçlüyse Türkiye'ye geri dönme niyetiniz varsa ve bunu gösterebiliyorsanız bağlarınız iyiyse o zaman turist vizesi alma ihtimaliniz olabilir Tabii ki konsoloslukta formlarda bununla ilgili sorulan sorulara da doğru cevaplar vermek gerekiyor Bugün kısaca çok fazla bilinen, çok fazla sorulan ama Türk vatandaşlarının çok az kullandığı bir başvuru. Sizlere anlatmaya çalıştım. Amerikan vatandaşlarının kendi kardeşleri için yaptığı Green Card başvurusu. Umarım faydalı olmuştur. İlgi duyduğunu düşündüğünüz kişilere yönlendirebilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yayınlanan videolardan, güncellemelerden önce sizin haberiniz olsun isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.